Hocam ilk olarak korku nedir? Bize açıklar mısınız? Korku aslında her insanda olan doğal tabi bir durumdur. Dolayısıyla korkuyu biz bir nedene bağlı tedirginlik, huzursuzluk, endişe olarak özetleyebiliriz. Tabii burada anksiyete dediğimiz, kaygı dediğimiz, genel olarak tam nedenini bilemediğimiz ama yine tedirginlik, huzursuzluk ve bir rahatsızlık hissi, nahoş bir duygu oluşturan bir sistem de vardır. Dolayısıyla anksiyete ile korkunun burada ayrımını yapmak lazım. Anksiyete yani endişe, kaygı daha genel bir sistem olup sebebi tam olarak ortaya konmaz. Ama korku ise herhangi bir sebebe bağlı. İşte yükseklik korkusu, kapalı yerde kalma korkusu. Biraz da böyle fobi dediğimiz bir sistemdir. Dolayısıyla burada özellikle izleyicilerimizin korkuyu tanımlarken herhangi bir sebebi de bunları gerekiyor. Yani herhangi bir neden korktuğunda ortaya koyması gerekiyor. Ama bir neden yok ve bir huzursuzluk nahoş tatsız bir duygu varsa içten gelen bir rahatsızlık duygusu varsa o takdirde bunu anksiyete olarak özetleyebiliriz. Tabi burada önemli olan korkunun ve anksiyetenin nörobiyolojisi. Yani neden korkarız? Neden anksiyete hissederiz? Burada beynimizde özellikle amigdala dediğimiz bir merkez var. Bu merkez e, endişe, kaygı, stres merkezi. Yani korkularımız, streslerimiz buradan yönetiliyor. Ve herhangi bir oluşturduğumuz korku, stres, kaygı, endişe bu merkezi harekete geçiriyor. Veya bu merkez çok hassassa bazen kendiliğinden de harekete geçebiliyor. Dolayısıyla vücuda bol miktarda e, stres hormonlarını e, salgılanması için uyaran yolluyor. Bu stres hormonları adrenalin, noradrenalin dediğimiz... Kan basıncını artıran, işte e, özellikle kandaki şeker miktarını değiştiren, vücuttaki kan akımını artıran ve e, metabolik olarak vücudun strese karşı hazırlanmasını sağlayan bir mekanizmayı tetikliyor. Yani bir merkezde oluşturulan sinyal, hızlı bir şekilde bütün vücudumuzda o korkuya dönük bir reaksiyonu, bir cevabı ortaya koyuyor. Hatta bunun ileri düzeyleri, Panik atak dediğimiz çok daha ciddi seviyedeki yoğunlaşmış atakları oluşturuyor. O yüzden herkesin amigdala yani o beyindeki korku merkezi farklı derecede çalışır ve farklı hassasiyeti vardır. Kimisi bir gök gürlediği zaman hemen masanın altına saklanırken kimisi de onu nerede diye üzerine gider. Veya birisi örümcek gördüğünde bayılırken başka biri eline alabilir. Bu tamamen deneyimlerin, tecrübelerin, eğitimin... Vücudun, korku merkezinin, reaksiyonlarının bir sentezi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla korkuyu ve anksiyeteyi bu şekilde ayırt etmemiz mümkün.